Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir videodayız. Bugün indirme kurulum videosunun bir yeni serisindeyiz arkadaşlar. Bugün eskilerin çocukluğumuzun oyunu olan kurtlar vadisi olan GTA Kurtlar Vadisi'ni indirmeye göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay ve 200 MB bazı arkadaşlarımız GTA Vice City'nin içine kurulum yapıyorlar onu. Ben size direkt kurulum yapmadan direkt dosyayı indirmeye göstereceğim arkadaşlar. Burada GTA Kurtlar Vadisi gördüğünüz gibi var ve ben size şuradaki linki alt tarafta vereceğim ve bu sayfada da e, çok fazla oyun var arkadaşlar ve bu linke ben sahibim. İsterseniz bu linki de e, herhangi bir videoda gösterebiliriz. Konumuz şu anda bu olmadığı için göstermeyeceğim. E, İzle indire atacaksınız arkadaşlar şöyle yapacaksınız. siz şöyle GTA 4'e gelelim gelelim GTA Kutlar Vadisi'ne gelelim Şunu alıyoruz Kopyalıyoruz Şimdi Ctrl V yapıyoruz yani CTRL ve Sonra arkadaşlar Buraya getirecek sizi linke tıkla diyorsunuz hiçbir reklam beklemiyorsunuz arkadaşlar direkt geçiş yapıyorsunuz Ve sizi Mediafair'ın Sitesine atıyor bunu buradan Türkçe alıyoruz. Ve 196 MB'yi indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben indirdiğim için Kurtlar Vadisi ee, Buradan sadece 196 MB'yi indiriyorsunuz. Ve ondan sonra arkadaşlar dosyaya geliyorsunuz. Karşıdan yüklemeye. Gördüğünüz gibi Kurtlar Vadisi var. Açıyorsunuz içine. Şunu silelim. Sizin için. Buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Evet attıktan sonra arkadaşlar Gördüğünüz gibi buraya geldi. Şimdi bunu isterseniz e, açalım dosyanın içine. Şöyle. Gördüğünüz gibi GTA Vice City'nin e, bir profili var. Uygulaması var. Ve buraya çift tıkladığımız zaman oyun direkt açılıyor. Bekleyelim biraz. Evet. Bir kere siyah ekranda ekran tıklayın arkadaşlar. E, ben bir şeye geçeyim arkadaşlar ben dikeme geçin geliyorum ayarlar var böyle eee kayıtlı oyun kayıtlı oyun yeni oyun kurtlar vadisine giriş diyelim yeni oyun çünkü benim hiç kayıtlı oyunum yok baya eski bir oyun tabi eee para hilesi falan full Şu anda klavyem f klavyede olduğu için <gülüyor> Şöyle F'le biniyorduk sanırım arabalara bilmiyorum ben de bayağıdan beri oynamadım. Evet, Kurtlar Vadisi'nin acaba ekstra ne özelliği var? Kalite falan arttıramıyor mu ya? Neyse. Geri. Ayarlar. Görüntü ayarları. Evet. Nihal geçmiyor, çözülebilir. Alt yazıda açık olsun geniş ekranda açık tamam ya. geri devam güzel oyuna ama ben çok fazla oynamadım GTA Vice City hayatında böyle hani çok fazla bir bilgim de yok Nedir ne değildir. Bir de kalitesiz. Birazcık o yüzden <gülüyor> sevmiyorum. Oo, farklı güzel arabalar var. Evet arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız devamının. Alt taraftan like atıp e, abone olmayı unutmayın. E, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.